Evet, bu videoda karmaşık sayıların gösterimi ve görselleştirilmesi konularını anlatacağım. Karmaşık sayıları tahminen daha önce duymuşsunuzdur. Örneğin z bir karmaşık sayı olsun. Karmaşık sayılar için genelde kullandığımız harf zaten z'dir. z eşittir a artı b i olsun. Şimdi, karmaşık dememizin sebebi şu. Bir bölümü gerçel, bir bölümünün, yani karmaşık sayının bir bölümünün gerçel, bir bölümünün de sanal olması. Bir bölümünün de sanal olması. Bu nedenle bir z karmaşık sayısının gerçel bölümünün yazılması istendiğinde şöyle gösterilir. Bu fonksiyon bize z karmaşık sayısının gerçel bölümünü verir. Bu karmaşık sayının gerçel bölümü A'dır. Bir fonksiyonumuz daha var. O da sanal bölümü verir. z'nin sanal bölümü fonksiyona bir karmaşık sayı verirsiniz, o da size o sayının sanal bölümünü verir. Sanal bölüm i'nin çarpanıdır. Bu karmaşık sayı için b'dir, bu sayı için b'dir. b bir gerçel sayıdır ama z karmaşık sayısındaki i'nin katsayısıdır. Karmaşık sayıları görselleştirmenin bir yolu da şudur. Bu yol sayıların kökleri, özellikle de karmaşık kökleri söz konusu olduğunda görselleştirmenin çok kolay bir yoludur. Bu yol Argan düzlemi, Arganlı, Evet, aynen böyle. Koordinat düzlemine benziyor. Aslında bu bir koordinat düzlemidir ama eksenleri x ve y değildir. Gerçel ve sanal ekseni var. z eşittir a artı b i sayısını bir konum vektörü olarak gösteririz. Gerçel bölümü yatay eksendedir. Burası a olsun, sanal bölüm de düşey eksendedir, yani sanal eksendedir. b de burası olsun z vektörünü argant düzleminde konum vektörü olarak gösteririz. Bu vektör sıfır noktasından başlar ve ucu da a virgül b noktasındadır. Yani şu şekilde. Karmaşık sayımız budur. Bu gördüğünüz z eşittir a artı b i karmaşık sayısının argant düzlemindeki gösterimdir. Bu şekilde konum vektörü olarak çizdiğinizde eğer kutupsal koordinatlar konusunda biliyorsanız şöyle diyebilirsiniz. Bir dakika bir karmaşık sayıyı, a artı b'yi şeklinde değil de, bir açı kullanarak, bir açı kullanarak, o açıda fi olsun, fi açısı olsun ve bir uzaklık kullanarak gösterebilirim. Ki bu uzaklıkta r olsun. r burada vektörün büyüklüğüdür. Bir açı ve bir uzaklık verdiğinizde, karmaşık düzlemde yine bu noktayı tanımlarsınız. Açıya karmaşık sayının argümanı, r'ye de karmaşık sayının büyüklüğü, bazen de modülü ya da mutlak değeri denir. Şimdi bu kavramları biraz irdeleyelim. Evet, bu değerleri nasıl hesapladığımıza bir bakalım. r neydi? Modülü ya da büyüklüğüydü. r, z1 karmaşık sayısının büyüklüğü ya da mutlak değerdir. Mutlak değerdir. Bu sayınınki nedir? Burada bir üçgen var. Burada bir üçgen var. Bu kenarın uzunluğu b'dir. Üçgenin tabanı da a'dır. R'yi hesaplamak için Pisagor Teoremini kullanırız. Kolay. R kare eşittir a kare artı b karedir. Yani r eşittir karekök a kare artı b karedir. Diyelim ki argümanı bulmak istiyoruz. Peki onu bulalım o zaman. Elimizde a ile b var. Bir açının karşısı ve komşusu ile ilgili bir trigonometrik fonksiyon vardı, hangisiydi? Ünlük kısaltmamızı yazalım. Görüldüğü üzere, karşı bölü komşu tanjanttır. Bu açının tanjantı, yani karmaşık sayının argümanının tanjantı, karşı kenar bölü komşu kenara eşittir, yani b bölü a'ya eşittir. Bu eşitlikte argümanı bulmak istersek, argüman eşittir, arktanjant yani tanjantın tersi b bölü a'dır. Diyelim ki elimizdeki karmaşık sayı, diyelim ki bize yalnızca argüman ve diyelim ki bize modül ve argüman verilmiş olsun. Bize onlar verildi. Tersten nasıl gideriz? Burada gerçel a ve sanal b verildiğinde, karmaşık sayının büyüklüğünü ve açısını, yani argümanını nasıl bulacağımızı gösterdim. Peki bunlar verilirse tersten nasıl gideriz? Üçgende A'yı bulabilmek için R ve fi verilmiş olsun. Yani açı ve hipotenüs uzunluğu verilip komşu kenarı bulmamız istensin. Komşu bölü hipotenüs kosinüstür. argümanın kosinüsü o zaman kosinüsü o zaman neye eşittir? Komşu kenar bölü hipotenüse eşittir. A/R'dir. bölü R'dir. Her iki yanı r ile çarpalım bakalım, r çarpı kosinüs fi eşittir a. Aynı şey b içinde yapalım. Bu sefer sinüsü kullanacağız değil mi? Yani karşı kenar bölü hipotenüsü kullanacağız. Argümanın sinüsü, argümanın sinüsü eşittir b bölü r'dir. Eşittir b bölü vektörün büyüklüğüdür. Her iki yanı r ile çarpalım, r çarpı sinüs fi eşittir b. Peki, bu karmaşık sayıyı nasıl yazarız? Karmaşık sayımız z olsun. z karmaşık sayımız neye eşittir? Gerçel bölümü, yani r çarpı kosinüs fi, r çarpı kosinüs fi artı sanal bölüm çarpı i'dir. Artı r, yine yeşille yazayım, artı r çarpı sinüs fi çarpı i, çarpı i'dir. Euler formülünü biliyorsanız ortaya çıkan bu denklem size zaten ilginç gelmiştir. R parantezini alalım. eşittir R parantezinde kosinüs fi kosinüs fi artı i'yi önce yazayım i sinüs fi i evet i sinüs fi. Peki bu nedir? Yüksek Matematik başlığı altındaki videolarımı, özellikle Taylor serisi, Taylor serilerindeki videolarımı izlediyseniz hatırlayacaksınız ki Taylor serileri matematiğin en derin konularından biridir. Hala hatta tüyler mürüperdir. Bu Euler formülüdür. Euler formülüyle açıklanabilir diyelim. e üssü x'in ya da kosinüs x'in ya da sinüs x'in Taylor serilerindeki gösterimlerine bakarak aynı şey olduğunu kanıtlayabiliriz. Söz konusu olan radyanlarsa bu e üssü i fi'dir. e üssü i fi. O halde z eşittir r çarpı z eşittir r çarpı e üssü i fi'dir. e üssü i fi. Bir karmaşık sayıyı yazmanın iki yolu vardır. Bu şekilde gerçel ve sanal bölümler şeklinde yazabiliriz. Benim alışıla geldik dediğim yöntem yani. Ya da üstel biçimde yazabiliriz. Bu biçimde modül, yani vektörün büyüklüğü, karmaşık bir üstel ifade ile çarpılıyor. Bu yöntemin kökleri bulmaya çalışırken çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Bu konuyu daha somut bir hale getirmek için bir örnek çözelim. Şöyle diyebiliriz. Mesela nasıl diyebiliriz? Ne desek? Örneğin z 1 eşittir kök 3 bölü 2 artı i. Peki neyi bulmak istiyoruz? Neyi bulacağız? Vektörün büyüklüğünü ve argümanını bulmak istiyoruz. Bulalım o zaman. Z1'in vektör büyüklüğü eşittir kök içinde bunun karesi. Yani ne yazacağız? Burası 3 bölü 4 olacak. 3 bölü 4 artı 1. Tabi 1 yerine 4 bölü 4 de yazabiliriz. Peki bu neye eşit olacak? Kök içinde 7 bölü 4. Bu da eşittir kök 7 bölü 2. Şimdi argümanını bulalım. Argant düzleme üzerine göstereyim. Argant düzlemini çizeyim. Daha güzel olacak. Birinci bölgede olacak. Yalnızca orayı çizsem yeter. Birinci bölge grafiğini çizelim. Sayımız neydi? Elimizde kök 3 yok. En iyi sayı değiştirelim. Grafikte de daha kolay göstereceğiz. Kusura bakmayın. Daha kesin sayılar olsun. Daha tam sayılı ifadeler olsun. İlk örneğimiz kolay bir örnek olsun. Kök 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 i. Artı 1 bölü 2 i. Vektör büyüklüğünü bulalım. z1'nin vektör büyüklüğü eşittir kök içinde kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4'tür. Artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Şimdi işimiz daha kolay. Eşittir kök içinde 1, yani 1'dir. Şimdi argant düzlemini çizip vektörün büyüklüğünü görsel hale getirelim. Bu sanal eksenimiz, bu sanal eksenimiz, bu da gerçel eksenimiz. gerçel eksen. Kök 3 bölü 2'yi işaretleyelim, kök 3 yaklaşık olarak 1 virgül7'dir. Buraya 1 dersek, kök 3 bölü 2 de yaklaşık olarak yaklaşık olarak bu kadardır. Burası kök 3 bölü kök 3 bölü 2'dir. yani gerçel bölüm. Sanal bölümde 1 bölü 2'ydi. Buraya 1 dersek, 1 bölü 2 de buradadır, sanal bölümde burası, 1 bölü 2. Vektörün uzunluğunu, yani büyüklüğünü de biliyoruz, 1'dir. Peki, buradaki, buradaki fi açısını nasıl buluruz? Üçgenin bu kenarı, köküç bölü 2. Aa, hayır, hayır, olur mu hiç? Bu kenar 1 bölü 2 ydi. Yani sanal bölüm, üçgenin tabanı da neydi? Köküç bölü 2 idi. Fi'yi birçok farklı yoldan bulabiliriz. Bunlardan bir tanesi mesela tanjantına bakmaktır. Çünkü tanjant karşı bölü komşudur. Şöyle yazalım, tanjant fi eşittir karşı, yani 1 bölü 2 bölü, kök 3 bölü 2. Her iki yanın ters tanjantını alırsak aynen şu yazacağıma eşit olur. Fi eşittir tanjantın tersi, ark diyebilirsiniz. Pay ve paydayı 2 ile çarparsak 1 bölü kök 3 olur, böyle bulabiliriz. Şöyle de yapabiliriz, fi eşittir sinüsün tersi. Sinüs fi nedir? Karşı bölü hipotenüstür, değil mi? Sinüs fi 1 bölü 2 bölü 1'dir. Fi neye eşitmiş? Arksinüs 1 bölü 2'ye. Hesap makinesine bakabilirsiniz, hatta belki de hatırlamışsınızdır. Bu bir 30-60-90 üçgene. Taban kök 3 bölü 2, bu kenar 1 bölü 2, hipotenüs de 1. O halde bu açı 30 derecedir. 30-60-90 üçgenin kalıbına uyduğunu görünce hemen yazdım. Bunları görünce de size de tanıdık gelmiştir, umarım. Şimdi bu açıyı radyan, radyan şeklinde yazmak istiyorum. Çünkü üstel şekilde yazmanız gerektiğinde açının radyan olması gerekir. fi 30 derecedir. Bu fi 30 derecedir. Peki bu ne demektir? pi bölü 6 demektir. z 1'i üstel olarak göstermek istersem şöyle yazarım. r yani vektörün büyüklüğü yani 1, 1 yazdım ama etkisiz olacağı için isterseniz yazmayın. 1 çarpı e üssü pi bölü 6i. e üssü pi bölü 6i. Hepsi bu.